Rüyada asker görmek ne demektir? Rüyada asker gördüyseniz tehlikelerden korunacağınıza, kazanılacak bol paraya, güçlü olacağınıza ve yapacağınız bir işte galibiyete işaret eder. Birden çok asker gördüyseniz sıkıntılardan sonra feraha kavuşacağınıza, bu sıkıntıların maddi veya manevi olacağına işaret eder. Rüyada asker olduğunuzu gördüyseniz kudrete ermeye, yalnız kalmaya, yakın zamanda zor bir durum olacağına ancak bunun üstesinden geleceğinize, çevrenizdeki bir olaya müdahale edeceğinize işaret eder. Rüyada asker topluluğu gördüyseniz, hayırlı bir kalabalıkta bulunacağınıza, erkekseniz askere gideceğinize, huzura, şifa halde edeceğinize, devlet makamından gelecek bir habere, devlet kapısında iş sahibi olacağınıza işaret eder. Rüyada asker kıyafeti gördüyseniz askere gideceğine ve geri döneceğine, bütünlü bir asker elbisesi ise iş hayatınızda yükseleceğinize, sizin yönetiminize yeni insanlar gireceğine, büyük işlerinde büyük bir işlerinde çalışacağınıza, çevrenizdeki insanlar tarafından her zaman dinleneceğinize, düzgün bir hayatınızın olacağına işaret eder. Rüyada askeri araç gördüyseniz geleceğinizi düşünerek hareket edeceğinize, mevki sahibi olacağınıza huzurlu bir hayatınızın olacağına, iş hayatınızda itibar sahibi olacağınıza, bahtınızın aşk olacağına, şöhrete kavuşacağınıza işaret eder. Rüyada asker cenazesi gördüyseniz, vatan millet sevgisiyle dolu olduğunuza, işlerinizin yolunda gideceğine, huzurlu bir hayat geçireceğinize işaret eder. Rüyada asker oğlunuzu gördüyseniz, ondan hayırlı haberler alacağınıza, bu haberle korkularınızın gideceğine, yakın zamanda kavuşacağınıza işaret eder. Rüyada asker sevgilinizi gördüyseniz rüyayı hayatınızda çok güzel gelişmelerin olacağına, sıkıntılardan ve dertlerden kurtulacağınıza, zor ve kötü günleri geride bırakacağınıza ve refah içinde yaşayacağınıza, güzeller haberler alacağınıza işaret eder. Rüyada asker uğurladığınızı gördüyseniz hayırlı bir iş için çıkılan yoldan müjdeli haberlerle döneceğinize. Askerin ağladığını gördüyseniz iş hayatınızda yeni adımlar atacağınıza, eğitim hayatınıza devam edeceğinize, askere çağladığınızı gördüyseniz e, önemli projeler üzerinde çalışacağınıza, zorlu günleri atlatacağınıza, sonunda başarıya ulaşacağınıza, rüyada silahsız asker gördüyseniz dost, zann dost zannettiğiniz birinden Darbe alacağınıza işaret eder. Rüyada albay rütbeli birisini gördüyseniz, iş yaşamında bolluk ve bereket olacağına, emeklerinizin karşılığını alacağınıza, rüyanızda paşa gördüyseniz, amacınıza ulaşacağınıza ve mutlu olacağınıza, subay gördüyseniz garip bir olay olacağına, bu nedenle canınızın sıkılacağına işaret eder. Rüyada aslan görmek ne demektir? Rüyanızda aslan gördüyseniz, lider olmak istediğinize, itibar kazanmak istediğinize, yaptığınız işte yetki alanınızın genişlemesine işaret eder. Rüyanızda birden çok aslan gördüyseniz, isteklerinizin gerçekleşeceğine, sıkıntılı bir olayla karşılaşacağınıza, yeni bir iş fırsatı olacağına, yakın bir arkadaşınızla yeni bir yola çıkacağınıza, başarılı olacağınıza, yüksek bir makama geleceğinize işaret eder. Rüyanızda aslan yavrusu gördüyseniz, yüksek makamdaki insanlarla dostluk kuracağınıza, doğacak bir erkek çocuğa, hayatınızda başarılı olacağınıza, mutlu bir evliliğe, bir hastalık varsa iyileşeceğinize işaret eder. Rüyanızda ölmüş aslan gördüyseniz zarara gireceğinize, bir sıkıntı olacağına, gergin günler geçireceğinize, toplu para alacağınıza, sıkıntının sonunda refah edeceğinize, hayal ettiğiniz günlere kavuşacağınıza işaret eder. Rüyanızda aslan saldırısına uğradıysanız, rakiplerinize yenileceğinize, onların himayesine gireceğinize işaret eder. Rüyanızda uyuyan aslan gördüyseniz zekanızı kullanarak iyi bir yere geleceğinize, yeni sorumluluklar alacağınıza, bolluk ve berekete işaret eder. Rüyanızda aslan sizi ısırdıysa, iş yaşamınızda büyük rakiplerle karşılaşacağınıza, yanlış kararlar yüzünden işinizden olabileceğinize, itibarınızı kaybedebileceğinize, başka bir yoruma göre de birinin yardımıyla güçlenip eskisinden daha iyi bir konuma geleceğinize işaret eder. Rüyanızda aslan öldürdüyseniz, başarılı olacağınıza, Zafere ulaşacağınıza, rüyanızda aslan sevdiyseniz, yakın zamanda iyi bir ortaklık kuracağınıza, sıkıntı bir ilişkinin sona ereceğine, işinize yükseleceğinize, geçmişteki hataları telafi edeceğinize, yapacağınız bir hatanın hoşgörüyle karşılanacağına işaret eder. Rüyanızda aslan sevdiyseniz, iş ve aile hayatınızda güzel haberler alacağınıza, başarılar elde edeceğinize, başka işlerle de ilgileneceğinize işaret eder. Rüyanızda aslan kovaladıysanız, biraz sıkıntılı bir işe atılacağınıza, ancak bol para kazanacağınıza, iyi gitmeyen bir birlikteliğin düzeleceğine, çalışkanlık sayesinde zenginliğe ulaşacağınıza, ev ya da araba gibi gay gayrimenkürler alacağınıza yeni bir çocuğa işaret eder. Yeni bir yolculuğa çıkılacağına, bu yolculuk sayesinde yeni fırsatlar yakalayacağınıza, hayallerinizin yakın zamanda gerçeğe dönüşeceğine, sağlık ile ilgili sorunlar varsa düzeleceğine işaret eder. Rüyanızda aslan saldırısından kurtulduysanız, bazı kötü durumlar yaşayacağınıza, çabaladığınız işten büyük kazançlar elde edeceğinize, gireceğiniz bir işte çok insana ekmek vereceğinize işaret eder. Rüyanızda aslan beslediyseniz çok güzel bir olayla karşılaşacağınıza, kötü bir haber alacağınıza ancak zamanla çözüleceğine, yeni bir birlikteliğe, etrafınızdaki insanlarla aranızdaki programlar için size başka bir kişi tarafından yardım edileceğine, işinize yükseleceğinize işaret eder. Rüyanızda aslandan kaçtığınızı gördüyseniz, içinize kapanık bir kişi olduğunuza, bu nedenle karşınıza çıkacak fırsatları değerlendiremediğinize, evliyseniz tartışmalar olacağına, evli değilseniz kötü bitecek olan bir beraberliğe, yapacağınız işlerde başarısızlığa işaret eder. Rüyanızda kavga eden aslandan gördüyseniz, düşmanlarınızdan kurtulacağınıza, daha dikkatli olmanız gerektiğine, etrafınızdaki insanlara karşı da dikkatli olmanız gerektiğine işaret eder. Rüyada akrep görmek ne demektir? Rüyanızda akrep gördüyseniz sosyal hayatınızda dedikoducu, kötü niyetli, problem yaratan bir kişiye veya düşmana, aile içinde sıkıntılara, sinsi bir düşmanın yakında olduğuna, arkanızdan iş çevirdiğine birden çok akrep gördüyseniz bu insanların çokluğuna işaret eder. Rüyanızda akrep yavruları gördüyseniz çevrenizde pek güçlü olamayan düşmanlarınızın olduğuna, akrep ve yavrularını birlikte gördüyseniz size tuzak kurulduğuna işaret eder. Rüyanızda bir akrep yuvası gördüyseniz, sahip olduğunuz gayrimenkullerin elinizden gideceğine, yakın bir akrabanın vefat edeceğine veya bir hastalık haberi geleceğine, yaşadığınız sıkıntıları atlatacağınıza işaret eder. Rüyanızda bir akrebin kaçtığını gördüyseniz, yaşanacak sıkıntıların düzeleceğine, giriştiğiniz işlerde şansınızın yolunda olacağına, olumlu adımlar atacağınıza işaret eder. Rüyanızda ezerek akrep öldürdüyseniz, düşman ile birebir mücadele edeceğinize, akrebi çıplak ayakta ezliyorsanız, bu mücadeleden az zarar göreceğinize, bile eziyorsanız zarar görmeden kurtulacağınıza işaret eder. Rüyanızda akrep soktuğunu gördüyseniz, kazanç kapılarınızın artacağına, bir düşman olacağına, akrep sizi soktuysa, duyduğunuz acı kadar zarar geleceğine, bir hastalık haberme işaret eder. Akrep belinizden yukarıyı soktuysa, gelecek zararın parasal olduğuna, Elinizi soktuysa aileye bir zarar geleceğine, belinizin altını soktuysa bir iftiraya uğrayacağınıza işaret eder. Rüyada akrep zehri gördüyseniz, elinize geçen kazanç ile kendi işinizi kuracağınıza, bir ev alacağınıza, yapılan işlerde üst üste başarılar elde edeceğinize, yavaş yavaş toparlanacağınıza, maddi sıkıntılardan kurtulmaya başlayacağınıza, kızgınlıkların ve kırgınlıkların biteceğine, zarara girdiğiniz bir işte çok büyük bir kâra geçeceğinize, hayırlı bir iş için, iş için bazı arkadaşlardan destek alacağınıza işaret eder. Rüyanızda evde akrep gördüyseniz, iş yerinde gözü sizin makamınızda olan birinin olduğuna, Akrep yatağın yanında ise düşmanınızın yakında olduğuna, kazancınızın azalacağına işaret eder. Rüyada görülen akrebin rengi siyah veya kara ise düşmanın kadın olduğuna, beyaz ya da açık renkli ise düşmanın erkek olduğuna işaret eder. Akrep sayısı çoksa çevrenizde çok düşman olduğuna, akrepler büyükse ve her yerde ise bir hapis cezası olacağına işaret eder. Rüyada anahtar görmek ne demektir?